Diyorum ediyorum gelecekte tarihçiler Microsoft'un OpenAI isimli yapay zeka platformunu satın almasını yapay zekanın insanlık tarihini değiştirmesinde bir dönüm noktası olarak kabul edecekler. Eğer haberler doğruysa Microsoft OpenAI'a tam 10 milyar dolar yatırıyor ve OpenAI 29 milyar dolar gibi dev bir değerlendirme ile satılmış oluyor. Neden bence bu bu kadar önemli bir anlaşma? OpenAI'da kim? Microsoft'un yapay zekaya bu boyutta bir yatırım yapması neleri değiştirir? Neden tarihi bir dönüm noktasından bahsediyoruz? Tüm bunları bugün anlatıyor olacağım. Öte yandan bu satın alma Google'u da çok yakından ilgilendiriyor. Google'u neden ilgilendiriyor? Google ve Microsoft yatırım fırsatı olarak gözüküyorlar böyle bir ortamda? Bütün bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız tarihteki en önemli satın almalardan bir tanesini anlatmaya başlıyorum. OpenAI bu aralar süper popüler olan ChatGPT ve iyi e, yapay zeka platformlarının geliştiricisi. Aslında bir vakıf olarak kuruluyor. Kar amaçlı değil ilk başlangıçta. Kurucular arasında ilanmaz da var. 1 milyar dolar civarında yatırımla başlıyorlar sürece. Amaçları da yapay genel zekayı insanlığın hayrına çalışan bir ürüne dönüştürmek. Zaman içerisinde Elon Musk ayrılıyor buradan çünkü şirketin kar amaçlı hale geldiğini düşünüyor. Elon Musk yapay zekadan korkan birisi biliyorsunuz biraz ve buradaki gidişatı pek hayırlı bulmuyor ama yakından takip etmeye devam ediyor. Ben özellikle ChatGPT'yi yoğun olarak kullanıyorum. İçerik üretirken metnin bir bölümünü oraya yazdırıyorum. Daha sonra o metni alıp değiştirip adapte ediyorum. Çünkü ChatGPT'nin yazdığı metinler %100 de güzel olmuyor. Hem orijinallikler nerede kalacak ama yoğun şekilde kullanıyorum. Ve hem ChatGPT'yi hem de görsel üretiminde kullanılan Dol iyi -E hızla büyüyorlar. Bu tip ürünlere üretici yapay zeka diyoruz ve insanların aklındaki fikirleri ürünlere dönüştürme sürecini hızlandırıyorlar. ChatGP'de yazı yazdırabiliyorsunuz, kod yazdırabiliyorsunuz, ile görselle oluşturabiliyorsunuz ve fikirleriniz, hayalleriniz çok çabuk ürüne dönüşüyor. Aslına bakarsanız pek çok böyle ürün var şu anda ama OpenAI'nkiler en güçlüleri arasında. OpenAI 2015'te kuruluyor. Hemen 2019'da Microsoft 1 milyar dolar yatırım yapıyor buraya. Hakikaten Microsoft'un şu andaki CEO'su Satya Nadella müthiş vizyoner birisi ondan biraz sonra biraz daha bahsedeceğim. O dönemde Open AI'deki potansiyeli görüyor ve 1 milyar doları hemen yatırıyor. Satya Nadella sadece vizyoner birisi değil, aynı zamanda süper de iyi bir tüccar. O dönemde Open AI'a 1 milyar doları nakit olarak vermiyor. Onu yerine diyor ki gelin size işletim sistemimizi açalım. Azure diye bulut üzerinde işleyen dev bir işletim sistemleri var ve Open AI'ın da buna çok ihtiyacı var. Çünkü ChatGPT'de veya Dol İ'de yaptığınız her işlem arkada büyük bir işlem gücü gerektiriyor. Geçenlerde yaptıkları bir açıklamada her bir işlemin 2 cent e mali olduğunu söylediler. İşte OpenAI'daki bu ihtiyacı gören Satya diyor ki gelin benim işletim sistemi 1 milyar dolara kadar kullanın. Peki 2019'daki bu anlaşma karşılığında Microsoft neyi satın alıyor? OpenAI'ın geliştirdiği bütün teknolojileri kendi ürünlerine uyarlama hakkını kazanıyor. Mesela yine Microsoft'un sahip olduğu GitHub üzerinde çalışan Copilot isimli yazılım geliştirmecine destek veren bir yapay zeka var. O buradan geliyor. Yine Microsoft'a ait olan Bing üzerinde imaj yaratıcısı var bir tane Dolly'nin altyapısını kullanan. Ayrıca ChatGPT'nin pek çok unsurunda Microsoft'un Word gibi, PowerPoint gibi ürünlerinin içerisine entegre etmeye başlıyorlar. Anlaşılan Satya Nader bu ortaklığın gidişatından memnun. Aynı zamanda OpenAI'in ChatGPT gibi ürünlerdeki gelişimi de çok beğeniyor. Olsa gerek ki iddiasını büyütmeye karar veriyor ve 29 milyar dolar değerleme ile 10 milyar dolar yatırıp %49'una ortak oluyor şirketin. Yine son derece akılca bir strateji çiziyor. 10 milyar dolar nakit vermiyor. azuru kullanımı açıyor 10 milyar dolar karşılığında. Ve diyor ki 10 milyar dolara oradan düşeceğiz. Bittiğinde bu süreç %49'u şirketi benim olacak. %49 dışarıdan yeni ortaklar alınacak. %2 de Open AI'yı ilk kuran o kar amacı gütmeyen vakfa ait olacak diyor. Microsoft'un bu hamlesiyle yapay zekadaki en büyük oyuncu olmaya aday olduğunu ve Google'u bile zorlayabileceğini düşünüyorum. Google'un 1.1 trilyon dolar civarında değerlemesi var toplamda. Bunun 600 milyar doları Google'un arama motoru içinden geliyor. Buraya birdenbire Microsoft rakip olarak giriyor. Çünkü diyor ki Bing ile yapay zekasını tamamen birleştireceğiz ve Bing artık sadece bir arama motoru gibi değil. Tıpkı ChatGPT GPT gibi aradığınıza özel sonuçlar üreten, sizin için makaleler, programlar yazan, görseller oluşturan bir yere dönüşecek diyor. Bunun Google'u bir hayli sarsacağı kesin. Evet Google'un da yapay zekası var, Google'da Lambda diye bir projesi var ve o da kendi platformunu buna dönüştürmeye çalışıyor ama Google'un şöyle önemli sorunu var. Google'un şu anki gelir modeli reklam gelir çok önemli ve bir arama motorundan chat GPT vari bir chat motoruna döndüğü anda bu reklam geliri ne olacağı belli değil. O yüzden Google'un mevcut işini bırakıp buna doğru dönüşmesi bir hayli zor Google'un buna çekingen bakacağını tahmin eden çok fazla insan var. Bu durumda işler Microsoft'un öngördüğü gibi giderse, Microsoft'un piyasa değerine bir 600 milyar dolar eklemesi gayet mümkün gözüküyor. Tabii bunlar geleceğe yönelik uzun vadeli öngörüler, haksız çıkma ihtimali bir sondajı yüksek. Asla bir yatım tavsiyesi vermediğimi de, Unutmayın. Ben Apple ailesi ürünlerini kullandığımdan Microsoft yazılımlarından uzun zamandır uzak kalıyorum. Ama eğer mesela Word üzerinde ChatGPT desteği gelirse harika olur. Bir makaleyi yazıyorum ben sonra anında denetliyor, yazılım hatalarını buluyor. Yeni önerilerde bulunuyor. ChatGPT sayesinde gidip internette arama yapıp yazımı kuvvetlendirecek yeni bir elementi oraya katıyor. Veya PowerPoint'e bir sunumu hazırlıyorsunuz, o anda bir görsele ihtiyacınız var. Piyasadaki hazır görsellerden almak yerine dol i e desteğine ayarlanıp harika yeni bir görsel yaratıyorsunuz. Yani bunlar müthiş güçlü şeyler olabilir tabii. Şu şu anda hayal etmekte bile zorlanıyorum. O yüzden Microsoft'un gelenekselleşmiş ürünlerinde gücünü artıracak bir anlaşmaya benziyor bu. Tabii şunu asla unutmamak lazım. Microsoft'ta çok para var. En son baktığımda 100 milyar doların üzerinde nakitleri var. Bu nakiti Open OpenAI'ın yazılım gücüyle birleştirirse yapabilecekleri süper. Peki aklınızdan şöyle bir soru geçiyor olabilir. Madem Open AI bu kadar harika bir şey niye satıyorlar? Satmak zorundalar çünkü ciddi bir gelir modelleri yok. Şu andaki gelir modellerinde Dol de görsel yaratırken biraz para veriyorsunuz ama maliyeti kurtarmıyor gibi gözüküyor. Dışarıdan bazı yazılım platformlar ChatGPT ve iyi kullanıyorlar, API'ler sayesinde, orada kapılar açıp yazılımları kullanması izin veriyor. Oradan bir miktar geliri var. Ama toplamda bu yıl sadece 200 milyon daha olacak, muhtemelen zarar ediyor olacak. 2024 için ise 1 milyar dolarlık bir gelir planı var. Bu gelirler maalesef o platform büyümesine yetmezdi, o yüzden dış ortaklığa ihtiyaç duyuyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella iş başına geldiğinden merak hakikaten Microsoft'u değiştirdi. Microsoft daha önemli iki devrimi kaçırmıştı. İnternette varlık gösteremediler, mobil internette de varlık gösteremediler, cep telefonlarında yoklar. bu Büyük devrimleri kaçırdılar fakat saat hakikaten tam zamanında mülade etti meselelere. Azure'la Bulut işlem tarafında Microsoft'u bir dev haline getirdi. LinkedIn süper karlı bir sosyal medya operasyonu. GitHub'ı satın alarak yazılımcılarla barıştı. Onlara büyük bir değer sunmaya başladı. Ama Microsoft'la OpenAI'in yapabilecekleri gerçekten müthiş. ChatGPT sadece iş dünyasını sarsma eğitim dünyasını da sarsıyor. Amerika'da bazı okullarda ChatGPT kullanımı yasaklandı. Çünkü çocuklar onu biraz fazla kullanıp ödevlerini ona çözdürmüşler. Ve üstelik işte ChatGPT şu anda 3. versiyonu versiyonda. Üçüncü versiyonda 175 milyar parametre kullanıyorlar. Yeni versiyon GPT-4'te ise 100 trilyon parametre kullanacaklar. Yani bunu kabaca yapabileceklerini 175 milyardan 100 trilyona taşıyor diye anlayabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Eminim Satya yapay zekanın dünyanın geleceğini çok etkileyeceğinin farkında ve bence aslında son derece akıllıca ekonomik bir yatırım yapmış oluyor. Keşke Tesla o yatırım yapsaydı demeden geçemeyeceğim. Tabii Microsoft gibi şirketin yapay zeka ile geçirmesi dünya için hayırlı bir iş mi? Yoksa o korku Dumuz maddik senaryoları, makina dünyayı ele geçirmesi gibi konularda bir adım daha mı ileri gidiyoruz. Bunu tamamen sizlerin yorumuna bırakıyorum. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. İçerik hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum. Bir yandan da gelin bizim Hattin Aşk kuyumuna üye oldun. Orada çok içerik paylaşıyoruz. Bu yapay zeka meselesiyle başa çıkmanın tek yolu kendi zekamızı geliştirmek. Hattin Aşk o konuda süper içerikler sunuyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.